Merhabalar, ismim Cevahir. Bu videoda Winchill'de nasıl döküman yükleriz onu anlatacağım. Döküman yönetimine giriş yaptığımız video olacak. Winchill'e login olduktan sonra doküman yüklemek için bir context'in yani bu product'lardan birinin altına gitmemiz gerekiyor. Örneğin ben Breaks'in altına gidiyorum. Folders. Burada klasörlerimiz var. Documents klasörüne gidiyorum. Ben Quality altına bir pfm'e yükleyeceğim. Yani doküman eklemek istediğim klasöre gidiyorum. Daha sonra şurada New Document'ı göreceksiniz. Eğer döküman oluşturma yetkiniz varsa burada bu buton açık olacak. E, buna tıklıyorsunuz. Buradan oluşturacağınız döküman tipini seçiyorsunuz. TypeStand. Buraya yeni tipler eklenebilir. Bunları admin ile ilgili eğitimlerde göstereceğiz. E, process FMEA ekleyeceğim. PFMEA. Daha sonra burada e, varsa sıfırdan bir döküm oluşturacaksak onun template'ini seçebiliriz. Bu bir boş FMI Excel açılır. Ben elimde mevcut olan FMI'yi yükleyeceğim. O yüzden eee browse'tan masaüstümden PFMI Excel'ini seçtim. Daha sonra otomatik bir numara oluşturacak. Hani bunu buraya elle de numara verebilirsiniz. E, o bizde otomatik ayarlanmış. ismini İsmi de bu şekilde aynı kalsın. Sonundan e, dosya uzantısını atıp ismi alıyor normalde default olarak. Dokümanın açıklama diye bir attribute var, parametresi. Açıklama giriyorum. Ve finish diyorum. Tek başına yeni doküman bu şekilde ekleniyor. Yüklediğim doküman, bakın buraya bu Excel geldi. Burada eskiden bu fma'yı vardı pdf olarak. Excel buraya pfml doküman tipinde A revizyonu birinci iterasyon olarak yüklenmiş oldu.